Montemedit Benor'da yeni bir bölüme karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi bu bölümde ne yapalım abi? Hedefim paralı askerlik yapmak şu anda. Klanımız 1 level oldu. Başımız fazla dert dindirdi. Klanımız 1 level oldu değil mi? Aynen 1 level oldu. 2 level az kaldı. 2 levelimiz yaparız hem paralı askerlik yaparken hem para kasarız hem de klanda biraz namımız yükselir. O şeyi yaparız. Güzel olur. Para da gelir, şey de gelir, nam da gelir, iyi olur yani. Bir dakika şimdi destekçiler. Bu neymiş lan? Atölye var. Ben şimdi atölye almaya çalışacağım. Çal alabilir miyim madem? Oynarım. Denilme. Bir fazla paramız yok ama kadife dokumacı diyor. Konuş abi. Onlara tutar. Canalpan, sen kimsin? Ee, kadife dükkanı ama 1300, a 13.000 nahir kervan on beş abim para yok para yok yani peş yok no, kılıçlarımızı satayım mı tamamdır bir de şunları da şöyle şak okutayım ee, odun var kömür var kuca gördüm şurada bir tane aldım tamam yemek yedi günlük yeği zor Neyse abi bir dakika tuufların fidesine Hayır Han girdim Turnuvaya gireyim mi ki yokla girmeyelim para askerlik yapalım para askerliğimiz yapalım keyfimize bakalım din din din Şuraya oturalım abi, ortam güzelmiş lan. Evet, yeter bu kadar abi. Hadi gidelim, hadi gidelim. Bu kadar dinlilik yeter. Tin tin tin Askerlerimizi yükselsek mi? Kuzeyit asilini alır. Ee, Kuzeyit atlılarını yükselteceğim. 22 maliyeti. 22 ödeyeceğiz tamam. Kuzeyit göçebesi. Bunlar için at lazım. Boş Ben şimdi Savaşta olan şeyleri bulayım. Ee Savaşta olan krallıkları bulayım. Onlara e, şeye gireyim, para Paralaskerliğe girelim. Kasıl abi? Ne oluyor la kasma dur, kasma oğlum kasma. De bana sabri. Bu ben biraz daha fazla artık şey yüklemem lazım. Kuzeyit kabile savaşçısı. Hayır. Hayır. Kuzeyit kangeni. Aynen bundan. Bakayım başka böyle şey var mı? Erzenur Bir de Erzendur'a bakalım. Erzendur bayağı uzak. Niye bu? Bu nasıl bir şey la? Abi bu kadar arası uzak olan bir yer olabilir mi lan? Şuraya iki tane şehir sarı yemin ediyorum. Sen buraya nasıl bağlı olabildiğin senin olacağın hüsnüfak, hüsnüfakla Hüsnü çok uzak Ben buraya bir tane kaleli aldım Tamam iki tane daha aldım Tamam Şimdi Ne dedik ana sayfa dedik dur dur dur Krallıktan Bir krallıkta olmalısın diyor Hmm onlara bakacağız da savaşta olanlara? Aser hadi bakayım. Güney ile barış yaptı diyor en son. Kuzeyitlerden Monchuk Aser'e savaş açtı. Barıştılar mı acaba şu anda? Eğer hani şu an savaştılarsa Bakıyorum. Akrum. Tamam. Monchuk'un şeyine girer mi yani? Sıkıntı yok. Hala tepeste misin lan sen? Eee son bir var yanına varmıştık adam yine tepeste. Pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt orada olacağız. De bakayım. Uşağla tamam da. Pıt pıt monçuk. Monçuk! Gel bakayım oraya. Alpan uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu mu lan harbiden? Konuşmak istediğim bir şey var. Hizmetinizi dur bakayım. Evlilik yolu arasında bir ittifak oneriyorum. Kendim ile. Bolat için uygun bir eş arıyoruz. Bolat. Göster bakayım kızı. Pek bir vasfı yok gibi gözüküyor. Lan. Oğlum bu nasıl 20 yaşında? Küçük. Ama var ya. Düşmanlarına bakıyorum. Oğlum ben bunlarla şeyle evlenirsem var ya direkt şey yaparım. Uçarız. Ee, çok güzel deyip evlenelim mi? Çok güzel diyorum lan dur. Bakayım ne istiyor. Kabul etmiyordum. Oha. Bayağı para istiyorlar bizim. Tamam abim. Konuşmak istediğin başka bir şey var. Ee, evet para asker ancak kırlarda at sürmen için değil savaşma için para veririz. Bir düşman birliğine her saf dışı bıraktığında veya buna benzer bir hizmette bulunduğunda 100 dinar alırsın. Aa. Güzel sistem lan. Tamam. Ee, güzel adam. Larıma basit bir sözleşme hazırlatacağım. Kuzeyit kanlı adına sana hoş geldin diyorum. Kılıcınla düşmanlarımızı alt edersin. Ed edesin. Bana gülerirsin. Bundan böyle. Senin düşmanları benim düşmanlarım. Senin onurum benim onurumdur. Dinalar akmaya devam ettiği sürece düşmanların kanıda akmaya devam edecek. Heee. Şimdi bir parayla kendimizi satın mı aldıralım? Şey mi yapalım? Senin onurum benim onurum kardeş. Doğrudum yemininden dönerdi tamam, gidelim Hadi bakalım Unut gitsin Çık Git Baltagan'ta gidelim Ben bir düzgün bir yemek yükleyeyim. Aha Paralı askerlik sözleşmesinden dolayı eksi bir şeyimiz gidiyor Eee şimdi Bizde bayağı bir yük kapasitemiz var şu anda. Ben yemek, aa bak burada 5 tiner abi yükle. Yük yük yük fazla da yükleme. Karışık alalım biraz. Tereyağı falan burada ucuz. Çok değil. Fazla adamımız yok. Şöyle. Patsak antiymiş bu arada. Şöyle bir tane daha al. Bunlar Bunları neden bu kadar hepsini almaya çalışıyorum? Ee, her şeyden alırsak, yani her şeyden bir miktar bulundurmamız Kapasiteyi açtık yine. Ordumuzu şey yapar. Daha hızlı genişletmemizi sağlıyor. Bir ay aslında gerek yok da neyse. Hangisinden çok aldık? Tahıldan. 53 tane tahıl var. veya ataladım lan. Yani yük beygiri alalım. Tamam. bide bide bide bide şu silahımıza biz, biz silahımıza bakıyoruz yine hemen tam esken mızra, hayır o değil yine yok tamam yani bu bakalım bize nasıl bir getirisi olacak bu işin bir de bakalım kuzeyt kan geliğine var mı bakıyorum yok hadi gidelim savaşa gerçek savaşa bakıyorum moraller güzel %50, %58 elli 58 abi şu anda moralimiz kişisel son olaylar çok düşük bir şey yapıyor o fazla önemli değil şimdi bakayım nereyle savaştayız muhtemelen kuzeyitle aynen aman şeyle ile o zaman ee, yavaş yavaş oralara gidelim savaşmaya başlayalım böyle küçük birlikleri falan duvelim ya bir bakalım nasıl savaşabiliyoruz ne yapabiliyoruz bakalım onları bir görelim düşmanları tartalım kendimizi tartalım Hadi bak oha bu ne? La bu ne? Bir dakika bir dakika. Dur dur. 65 tane dövmek istiyorum ben bu ne? En yakın yerden asker toplu abi. Bir tane Dön geri dön dön dön. Dön geri dön. Onlar burada 1 bir, bir yere gitmezler. Hah burada Alırız bence ya 40 kişi. Cesaretim varsa benimle dövüş. Saldır bakalım. Acaba bundan da para verirler mi lan? Sonuçta onların bölgesindeki çapulcuyu dövüyoruz. Boroday gibi de 65 tane adamlar orada vurmuşlar. Çapulcular ordusu. Hazır. Kaç tane atlım var? Bakalım. Bir, iki, üç, dört. Sekiz tane. O hepsi adlokçu abi. E Bunları... Evrivan değil. Evrivan değil. Everyone. Ne evrivan? Dörtmüştü var. Dokuz tane varmış hatta. Bunlara bak. F1, F2. Hallelujah. Beni takip etsinler. Atlı okçuluğumuzu yapalım. Pat pat pat pat devirelim. Gel gel gel gel. Gelmişler bu arada. Şöyle arkalama tekniği yapacağım. Örümçen kaçın. <gülüyor> Şeyler de saldırsınlar. Onları gelenleri halletsinler. Biz burada onları yoklayalım Gelin abim, gelin abim. Oğlum dövün lan. Yarısı burada, yarısından çok. Bizimkiler ne yaptı temizlemişler geliyorlar güzel artık herkes herkes atak yapsın tamamdır paketledik bence döveriz sıkıntı yok. Tan? Yat. Şurada bir aya bir fight dönüyor. Bizimkileri vurmayalım da. Yakındı. Bu arada baya okumuz varmış o. Kaçıyorlar. Kaçma nereye gidiyorsun? Okçuluk geliş. Öllan. Diler. Victory Tamamdır Güzel 6.6'dan mı kazandık? 10 nüfus kazanmışız bu Büyük bir şeydi ya orduydi ya Oradan bir kazandık baya Şimdi ben bunları yükseltmeyi deneyim mi la be? Ee, 15 dinar Baya para gider ya bence yükseltmeyelim Tutsaklar alsak olur da Şunları alalım ganimet alır Alırız Severiz ganimet Tamam. Ortongar'da gidiyorum ben bir. Ben niye Ortongar'da gidiyorum emin değilim. Ama gidiyorum şu anda gitmek istiyorum. Ticaret. Lüzumsuzları sat kessin Burada bir şey var mı? Burada. Bakalım ne var? Hiçbir şey yok. Şunu kitle. Yolla at. Ee, yük gir aldım yine. İki tane aldım hatta. Tamam. Liylon bayağı para gelmiş. Akkalat Erzenur Gereden. Şurala ben ilişkimi arttırsam güzel olur ya, oradan güzel askerler geliyor. İstediğim askerler orada benim. En çok istediğim. Yani orayla arttırabilirsem ilişkileri güzel olur o köylerle falan. Oha, artı 74. Hım. Şeyimiz yükseliyor bu arada. Artık artıya çıkmaya başardık. Kuzey ne oğlu? Bu bu aynı aynen bu. Ve 52 oldu şu anda şeyimiz, kapasitemiz. Akrum'un ordusu bir şuraya gidelim. Oha, bu kimin bayrağı lan? Tam Kuzeyitliğim şu anda. Şu bayrağa bak. Burada birisinin benzer birisinin vardı. Şöyle bakıyorum. Benzer var mı? Yokmuş. tamam şu anda yok. Asker topla. Kuzeyt asili. Bu kim lan? Şu 108 kişide dolaşan kim? Gazgül. Gazgül. Şuraya gel şuraya. Üstün falka bir gidelim bakalım. Hey hey hey hey. Ananı avradını. Ne yapacağız? arada dur kiminle dövüşüyor hani hani abi hayır şansımın adamlar geliyormuş ya 40 kişi ne yapacağım ben 200 kişiye şu anda. ordum sinek sıçtık net şekilde sıçtık kaçmaya mı çalışsak lan direkt? Vallaha, oğlum şu anda yapabileceğim en mantıklı şey savaşmak yana kaçmak ee... Cidden diyorum. Adamlar, dur nereye itilen dur oyna şey yap. Şöyle bakıyorum 167 kişi biz 33 kişiyiz şu anda bize verdi. Bence geri çekilelim. Geri de asker bırakacağız. Mecburen yapacak bir şey abi bizi silip süpürürler Adam koymazlar zlar bizde. Ee, kaçmaya çalış. 20 askeri gidecek. Valla böyle böyle devam etsin. Hızlan hızlan hızlan hızlan. Hey hey yakalattırma. Ay, iyi. Kanka hızlıyız. Hızlıyız. Hızlıyız. Evet evet evet evet. Oha bir köşeye sıkıştım. Köşeye sıkıştım. Kanımız aslında bakın teslim oluyoruz sensin bence dur duşmak zorunda kalmamalıyız. Başka bir şeyler deniyoruz. Diğerlerimiz balış yapmadı. Balış. Tamam tamam boş yapma. Belki bunu dövebilirim. Bir şans. Bir şeyler deni bu bunda bir şeyler deneyebilirim abi. Demik yordu. Yani 233 e 40 yani bu 5 katımız bu üç katımız. Ama belki yine, yine harbiden bir şey deneyebilir miyiz? Kaç atlımız var? Atlımız var. Güzel, bayağı atlımız var. Şimdi bunlarda var bir şeyler. Bak bunda ne yapacağız biliyor musunuz? Everyone. Everyone. Atat. Savaş. Oğlum. Ondan yakadıklar. Düş lan artık. Ölmüyorlar da. Biz sıçtık yine ya. Ya şöyle yapınca hani attılar var ya yine bir şeyler yapabiliyorlar. Ama arkadan piyade geldiğine sıçacağız muhtemelen. Birisi düştü. Abi bir kişi öldürebileydik bari. Olur. ya Piç karı! Savaşı sonlandır. Ağzıma vurdu. Ne oldu lan? Kaybedilen özellik. Gözüpek özelliğini kaybettim. Ha siktir. Dur şimdi şuraya yönelmeliyim bence. Buradan belki kaçabilirim bu şekilde. Tamam o gidiyor gibi gitsin. Gitsin gitsin gitsin. Tamam. Allah, yapacak hiçbir şeyim yok. Eee yapmak zorundaydım bunları ne gidip de orada teslim olup sürüneceğime ben özelliği geri kazanırım abi gözü pek özelliğin sıkıntı yok şöyle yakın gider mi birisi gelirse ben geri vitesi tapalım hızımız 5.8 güzel aa erzenur bak bizim köyü dövüyorlar ve yapacağım bir şey yok 5 kişiymiz abi Asker topla bu atlı birlik çalışmıyor. Kın dursun da. Hemen durmamız gerektiği yerde duralım. Ben de ben de desteği geldim Bu kadar da bu kadar adam girmiş kardeş beni eksik almamalıyım burada bak. Ya şu parasız neler yaptırıyor ya uğraştığımız şey var. Yani 70 dinar için, yüz dinar için uğraşıyoruz o değil de. Ama işte yüz Düneler sadece 100 Düneler'e değil bunun karşılığı bizim için. Ee, tecrübe falan kazanıyoruz. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ey ey ey. Hadi abim. Be ben yönetebiliyor muyum? Everyone, ya 3 tane şey. Bizimkiler beklesin ya. Bizimkiler nerede? Soldiers! Bizimkiler hangisi? Yani şu duranlar, tamam. Bizimkileri beklesin. Amacım, yakıp yıkmak. Elimde güzel bir şey olsa var ya. 31 vurmak ne ya? Bu, bu nasıl bir şey ya? Atla bir ivme alıyoruz, arasını satayım. Asur Tasur birisindeyim uçak tasurayız. Aa dayak yoruyor bize. Oo baya da baya dayak yor. Oo baya dayak yor. <gülüyor> Okunu çek abi şunlar okla. Oğlum Arkadan indir abi Hey hey hey Fazla vuruyorlar Şaka maka Daha ki Saldır Bizimkileri de Destek versin Yoksa Ben falan dedim Saldırın abi sizde Eee Ağzımıza sıçacak bunlar Hadi oğlum hadi oğlum Atlıyız atımız fazla At üstünlüğümüzü kullanalım Bizim adamı vurdu güzel insan ne oğlum dayak yiyoruz ya kaçıyorlar mı lan yok hey, hey, hey. abi Dövüyormuş. ha ha ha bak atlılar bir üstünlük sağlamaya başladı güzel takılar bir peşlerini sabit kalmayalım bak bu ölecek gibi güzel dayak yiyoruz ya atlılar da düşüyor bak. Oğlum bu kadar adam nasıl daha ekliyoruz bizden Elal. Helal! Hadi oğlum. Lan! Eğim sıfır anasını satayım. Durum ne? 37-54 he tamam üstünlüğü sağladık. Bundan sonra vermeyiz diye düşünüyorum ya. Vallahi ona yapacağım bir şey yok. Şöyle bir destek verebilirim. Kanka sal beni. Tamam. O adamın zırhı o kadar iyi ki şey olmuyor. Oğlum. Hey hey hey hey Adamın üstüne atı sürdüm ya neyse kazanmışız diye tahmin ediyorum. 21. Bizim askerlerden ikisi ölmüş. Hadi abi. Ha, güzel tamam. Aha. O köydeki şeylerden hem ilişkimiz arttı biraz. Bu bize daha fazla asker almamızı sağlayacak orada. Daha iyi oldu hem. Nam kazandık, nüfuz kazandık, güzel. Eee 114 altın yağmalamışız. Bunları salayım mı? Salsam mı? Artık Ventus oğlum para gelir lan. Ne ne salacaksın? Tutsaklar. Bunlar da alalım. Bunlar da paradır. Hoppa, mis. 11 e kaçmalarını kaçmadan bunlar yapmak lazım ve buradan üstüme zırh çekebilirim bence güzel zırhlar. Bu her türlü daha iyi. Nerede o şu? Çatlakçı da salla gitsin. Şunu da salla. Bu. Bu daha iyi. Ee, bunlar şeyler. Tamam bunları alalım. Tamam. Kapasite aşınmış. Neyse. Köyden askeri topla. Oh yeah. Kaç ediyor? Bin. Bindiğin arabasıyor. Tamam. Tamam. Ee, en yakın yerleşke Güzel yerleşke odok Benim bir odaya gitmem lazım Odaya gideyim dinleneyim Tamam abi tamam Neymiş Ordu oluşturuldu Anlat bir ordu kurmuş tamam Vursun Kaç veriyor abi? Artı 37 geliyor şu an. Oğlum az ya Az veriyor önce Turnuvaya girsem ama şey değiliz ki Yeterli şeyimiz yok ki Canımız yok düzgünce Halen kapasite aşılmış neyse aşılsın Yük beygiri aldım beni asker az olduğu için şey oluyor Bitti Biraz bekleyim canım da olsun benim Hatta o sırada ben demirciliğe bir gireyim. Demirciğe, demirciye gireyim. Eee... Pucu, erit. Tamam erit sıkıntı yok. Kömür varsa, şey varsa yapamıyoruz. Tamam. Malzememiz yokmuş. Tam bir süre bekleyelim. Biraz canımız dolsun turnuvaya gireyim. Şey olmadı. Tekrar bir erzenor şey oldu. saldırılar. Alırım bu arada ya turnuvaya 1-2 bitmeden gir arena'ya git turnuvaya kaç 27 canım var ama 27 canım var deneyeceğim şansımı kalkanı indirmemem lazım kalkan vermezlerse sıçabilirim çünkü kuzeyitlerde cirit ya cirit gelir ya ok gelir ya karga gelir karga'ya bir sokarlarsa nane yeriz elçi am Adlan Oppa güzel vurdu. Güzel vurdu o. Millette zırh mı bir şey var ya? Kaçın önümde. Oğlum o ok atmayın. Oppa devirdim birini. Gel gel gel gel. Affet. Ah bizim adam çalıştırmışlar. Şu an dört kişiyiz güzel. İyi vuruyoruz daha yalnızın. Harbiden güzel vuruyoruz. Çok Abi öldün mü lan? Öldüm. Neyse aldırlar ev bizimde. Şöyle uzaktan bakalım. Veya şöyle yapalım. Vay. E lan. Bu kim lan? Bagai. He şeymiş. Adam şu an tek başına. 3 kaldılar. Bizimkiler hala 3. Ben düşmüştüm zaten. Sınıf Tek kaldı. Şöyle bizimkilerden izleyip. Okçumuz atıyor. Yarışmacımız Yaşar. Yaşar. Yaşar attı. Mükemmel bir atış. Çok argıcı ne yapıyor? Mallık atıyor. Hadi oğlum la gitsene adamın üstüne. Adam nerede? Rush la, üstüne. Bas. Sen nasıl bir at sürüyorsun? Bu niye yani? Malır. Tam geçiyor. geç ya. Tur atla. Çıkmışızdır yalan. Çıktık değil mi? Çıktık. Katıl. Dur dur dur dur dur. Öldü. Nerede? Burada. Atacak bir şeyin yok değil mi senin? Yaklaştırmadan. Hoppa. güzel. bahisi koyuldu mümen şak. Ah be yakındı. Vursam direkt düşerdi. Ya abi. Nerede? Gel buraya. Bana sıkma. Aa burada arkalandık. Birini bir düşürürsek rahatlarız. Abi çıkaradan çıkaradan. Ah be, sıçtık. Muhtemelen sıçtık. Ama bagayı or bagayı aldıralım bakalım. Bıray hadi dostum hadi. Bak okçuya ben bayağı bir sıktım. Okçu durursa iyi olur. E ne nasıl bir atış yapın ya? Hadi dur hadi O bak mızraklardan kaç. Ya şu broğu da dur sen nasıl bir adamsın? Yok olur zırhım falan var. Hadi abi hadi Atı şey mı? Ağzına sıçırlar yoksa. Canımı sıktın ha. Hala seni geç. Aptal herif. Geri zekalı. O kadar paradan oldu. Ya mal bagayı ya. Alamamış salak. Parada gitti lan o kadar. Zoruma gitti. Asker toplayamıyoruz. Bir süre bekleyelim. Bekleyelim hadi bekleyelim. Mi? Karakter şeyinde bir şeyler yanıyor. Vay taktikçi gelmiş. Simülesyonda piyadelerin menzilli askerlerden %10 daha az hasar alır. Askerlerin hatı açık, çember ve dağınık formasyonlarda kayıpların %25 daha az moral cezası alır. Kayıplarında. Alttaki de süvarilerin yüzde daha fazla hasar verir. Piyadelerin simülas simülasyonunda da süvarilere. Hmm. Süvarilere. E bu güzel bir şey la. Bu iyi. Bu hasarını seçelim bence. Bu neymiş? Atının savaşta düştükten sonra tabağa kalma veya ölme ihtimali yarayandırır. yönetim yerleştirde günde 0-5 refah kazanırsın. Bineğin canını %2 20 arttır, komut ettiğin askerin binekten %10 daha fazla campı, üsttekini seçelim. Birlik 3 %5 azaltır, asker toplum hali %15 azaltır. Birlikin az daha azak tüketir, tek tip üstteki. Eğer türlü üstteki be. Şimdi denge politikası mı gültsek lan yine? Kendimize ben denge politikası güderim, buna veriyorum ben. Birini. Bir de. Diğer şu özelliğimi neye versem Serbest özelliğimizi Ben mühendisliğimlerde gelişmiş lan Cazibe Hiç şey değiliz bu arada Takdim mi takdim taktiğim şu. düşük Tek eldeği boşver hiç gelişmemiş Gönderli Ne şimdilik bir şey yapmayacağım bir şey vermeyeceğim e ee, çıkalım abi Beklemekten vazgeç. Çıkış. Dön bir yine gideyim şuraya bakın ne yapıyorlar. Oraya gidene kadar da biraz daha canım dolar zaten. Aa krallo segment açılmış. Diplomasi. Hmm, aseray. 5000'e 5000 kafa kafaya şeydeyiz. Günde 380 haraç olarak baş yapmaya değerlendir diyor. Ordular politika tımar en çok tımar kimden o klanlar bizim klan gözükmüyor değil mi? yol gözüküyor klan seviyesi bir daha siniyiz biz yine hee bak para askerlerin üstünde para işareti var. adamların klan seviyesi dörtmüş baya sağlam duruyorlar desteğe gidelim şuraya bakalım kaç geliyor bize günlük? 41 geliyor az ya bayağı az ee bana arası olarak geldilerle serbest bırakman için tamam kabul sıkıntı yok olur dur erzenür köylüleri ha -ha. alamayız abim dön geri dön geri vites geri denildiğin askeri toplayalım şimdi yani 4000 altın oldu güzel Ha baya iş arada 200 alıyorduk şu an 170 alıyoruz bu arada. %15 daha ucuz alıyoruz yani. Bu iyi oldu. Yani az bir miktar ama yine de uzun vadede iş yaparız. Ben niye buraya geldim lan? Şulara, shel'lere gidelim. Daha asker toplamam lazım. Kara falan giden. Denene denene. Oraya bitti herhalde. Yamalandı mı? Bakıyorum. Yamalanmış. Kimse de gelmedi anasını sat. Kuzey dalcısı Not yok. Bir doğru bakalım. Asker topla kabile savaşçısı olur gel abi ama bunları yükselttüğün yapamıyorum ya yani. param yetmiyor şu anda 4057 lan ben bir de paramı biriktireyim yatırım yapalım <gülüyor> yatırım işine girelim bence ee, bir atölye falan bir şey alalım iyi olur yani Şu an atlara çok müklenmemeye çalışıyorum ya. Yani. Atlıyı alsak çok fazla. Lena ile ilişkin 8 arttı neden? Atların hepsini topladım. Dur tane daha var. O 6.4 lan hızımız bayağı iyi wow oh, wo. Oh, wow oh, wow oh. Torgut Kuzey şu an var ya bayağı bir paramız gitti ama ordumuz güzel şu anların hepsini alıyorum biraz böyle sayımız artsın artık sayı arttırmaya oynayacağım Karahan'ı ben varmış mıydım yok kara kalapmış baygın normal askeri toplamaya başlıyorum bunda sonra ee, ucuzlarından alalım. Ucuz olsunlar. Dur dur bir de benim yanlış şeylerim var. Tutsaklar vardı ne oldu onlara? Bir dakika tutsak 7 tane tutsak gözüküyor ortongarda git satalım orada ortongarda falan. Herhangi bir şehirde satalım. Oradan da para gelir. Askerler güzel para getiriyor. Çaplucular gibi değiller. Şunların hepsine bak. Gir bakayım ha turnuva var bir süre canımız full ham bölgesi de 361 İyi, daha iyi bence turnuvaya katıl bir süre döverim her türlü döverim şansları yok ya para para çok sıkıntıya sokuyor bize kemik kıran o kimi kıranı kullansam mı lan ben, kendimi alabilirim kimi kıranı Anasınıza atayım erken kullanıyorum Lan kime vurdum? Gelene geçene saplamaş o Döndüre döndüre döndüre Hoppa! Düştü biri. Şu yeşilliği indireyim. Suran. Yapamadım. Bizden birisi düştü. Gel abim gel abim gel abi. Öl Devirdik güzel 3 takım kaldı Şu an sayı fazlalığımız var Hoppa, birini daha devirdim. Birini daha devirdim. Birini bizimkileri de devirmiş. Lan. Geri Biri... iyi sıktı. Son kişi. Sen bittin dostum. Nereye bakacaksın? İyi vuruyor. Lan Herife bak ya Aynen öyle <gülüyor> Sağdın düşman geliyor mu? Ha onunla savaşıyor tamam Oğlum, o niye şeye geldi? Oğlum bize niye dönüyor kendini savaşsanıza Lan Bizim adamı yalnız bıraktım orada ya. Dur bırak onu. Desteye git. Oy çok iyi yaptık. Gel bura gel. Gel bura gel. Helol lan sen kimsin? Kuzey tavlısın. Helo oğlum bu adam buradan iyi çıktı ha yemin ederim. Şerefsiz bak dönmüş bize şey çarpıyor. Yanına kadar dönsün sen salak. Kuzey tavcısı yine yanımızda. Şu an iki ve 2 atıyoruz. Ne aldı? Ne aldı? Şov yapıyordunuz. Evet, Kuzey tavcısı. Seninle buralara kadar geldik. Buraya kadarmış dostum. Neredesin? Oha işte bu abi bak şu şunu bak bundan istiyorum ben bundan. Tarif edilemez bir, bir şey bu ya. Budur ya bu işte mis gibi abi. Şu silahtan bir bulabilirsek kemik kıramı verdi güzel 1600'le paralel ettik. Nice. Kemik kranı kullanmak isterim. Harbiden kullanmak isterim. Eee Ticaret diyelim. Anlığında kaç paraymış bu kemik kıran? 1277 güzel parası var. Bir dakika. Kılıç bırakıp onu kullansam mı lan? Tek elle gürs. Şu okun birini salalım. Bir dakika. Hangi oku daha iyi? İkisi de aynı mı? Aynı tamam. Olur abim olur. Bitti. Çıkışta... Işte. Bu ne oldu? Başaranları kimseye yükseltmeyeceğim.